Herkese merhaba sevgili canlar, değerli dostlar ben Cem Kervan. Bu hafta Kalplerimiz Sıkılmaya adlı bir deyişi paylaşmak istiyorum sizinle. Yine İsa Ruhullah'ın sözlerinden esinlendim. Şöyle bir sözü var. İsa taliplerine şöyle dedi. Gönlünüzün dert ve sıkıntıyla meşgul olmasına izin vermeyin. Haka iman edin, bana da iman edin. Manevi babamın evi çok geniş. Kalacak pek çok yer var. Zaten öyle olmasaydı der miydim? Oraya size yer hazırlamak için gideceğim diye. Her şey size hazır olduktan sonra geri dönüp sizi oraya götüreceğim. Ondan sonra ben nerede? Siz orada kalacaksınız her dem. Ve gideceğim yerin yolunu aslında biliyorsunuz. Derin manalı sözler değiş haline getirdim. İnşallah beğenirsiniz. Kalplerimiz sıkılmaya. Oğlerimiz sıkılma ya Güvenirim hak Haberimi Oğlerimiz sıkılma ya Güvenirim hak Kavre elimiz ferah uğra Güvenelim şaha canlar Kavre elimiz ferah uğra Güvenelim şaha canlar Ak evinde çok oda var Gidip bize yer hazırlar Ak evinde çok oda Kadar İnanalım Hakk'a canlar Onunla Sonsuza Kadar İnanalım Şah'a canlar Ev anım, bir gün şah gelir Bizi yanına götürür Ev anım, bir gün şah gelir Bizi yanına götürür Gözlerimiz şahı görür Ne bakalım şaha canlar Gözlerimiz şahı görür Ne bakalım şahacanlar. canlar Evet, bize bir yer hazırlıyor, bir, bir oda hazırlıyor. Hazır olunca geri dönüp bizi alacak, oraya götürecek. Sonsuz dek onunla birlikte olacağız. Ve ne diyor? Gözlerimiz Gözlerimiz Şah'ı görür. Hep bakalım. Hep bakalım Şah'a canlar. Evet beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyi verin. Abone olun, yorum yazın, başka canlarla paylaşın isterseniz ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, esen kalın, hoşça kalın.